Evet arkadaşlar, şu anda Edremit'teyiz. Edremit Akçay Caddesi'ndeyiz. Arma makinenin önündeyiz şu anda. Hyundai Güçürünleri diye logosu var. Bakın, burası Hyundai markasının. Körfez. bayisi arkadaşlar. Satış, yedek, parça ve makinaların satışını yapıyor. Cep telefonu zaten yukarıda yazıyor. Zaten müşterileri de var. İçeride yetkili var. Şimdi ona soracağız arkadaşlar. Telefon numaralarını. Şimdi burada... Bakın yukarıda resimler var. Ben size resimlerden hemen söyleyeyim. Çim biçme makinesi, ilaçlama makinesi, kompresör, jeneratör, elektrikli el aletleri, kesici takımlar, gördüğünüz gibi tırpan, çapa makinaları, zeytin budama, zeytin silkeleme makinaları. Bunların hepsi var arkadaşlar burada. Bu markaların Hyundai markasının da zaten yetkili satıcısı arkadaşlar. Hemen girişte zaten görüyorsunuz malzemeler var. Su motoru var bakın gördüğünüz gibi bir makinesi, kesici aletler var. Bakın şurada ağaç kesim motorları var. Bakın şurada zaten Hyundai diye yazıyor bakın resimleri var. Bakın görüyorsunuz müşterileri var içeride. Ağaç kesim makinesi almaya gelmişler. Fiyat soruyorlar. Gördüğünüz gibi. Bakın şöyle malzeme satışı da var bakın. Gördüğünüz gibi. Bakın ağaç kesim makinesi var burada. Mesela bir tane şimdi kutudan çıkarıyor. Görüyorsunuz yine Hyundai markası. Hayırlı işler, kolay gelsin evet. birader. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz. Size nasıl? Ee, ben Hoş dükkanı gelmedin. gezdim, tablada gösterdim, sattım malzemeleri. Hyundai'nin körfez yetkili satıcısın. Evet. Yedek parça ve makinaları satıyorsun. Neler evet, sattığını tablada resimleri var. Evet. Ben oradan hepsini söyledim. Siz bize telefon numaranızı, bir de adresinizi söyleyin. Telefon numaram 532 745. 85 56 Bir de adres. Adresim de e, Gazi Celal Mahallesi, Akçay Caddesi, No 44, 5. Noter'in yan beşinci tarafında Üst tarafında bir de Sanayi'nin karşısı, evet, sanayinin terminalin karşısı. alt tarafı Otogar'ın. Evet. Tamam evet. kredi kartı geçerli. Kredi kartı geçerli. 12 tamam. taksit vade farksız. Tamam. Şimdi Körfez bölge bahisi dedik ama Körfez'in içinde hangi ilçeler var? Onları sayiver. İşte Küçükkuyu'dan başlıyor. Başlıyor. T Ayvola'ya kadar. O aradaki bütün ilçe ilçe işte Nahiye, kasaba hepsi dahil de evet, değil mi? Evet, evet. Tamam. Teşekkür ederim. Mükemmel Kolay gelsin. Sağ olun. Mükemmel Arkadaşlar şöyle bir dükkanı yine geziyoruz. Bakın Hyundai'nin logosu var burada. Duydunuz arkadaşlar, kredi kartı geçerli. Biz buradan alışveriş yapıyoruz. Zaten tanıdıklarımızı biraz önce gördüğünüz. Ağaç kesim makinesi arıyorlar, alıyorlar. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Sizleri de buraya bekliyoruz.